akvaryumlara geldik değil mi? Evet. Etrafına bak bakalım neler varmış. Evet. Evet. Evet. Merhaba Gıgğı TV ailesinin muhteşem takipçileri. Bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin bulunduğu Gaziantep. Evet arkadaşlar. Avrupa'nın 4. sırasında yer alan, büyüklüğü ve güzelliğiyle dillere destan hayvanat bahçesinden Sizler için en özel, en güzel görüntüleri derledik. Çocuklarımız için eğitici, eğlenceli bir video ile daha karşınızdayız. İlk bölümümüzde akvaryum balıklarını inceledik. Haydi hep beraber bakalım. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin akvaryum bölümünde deniz canlılarından hangileri varmış? Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ne yapıyor aşkım? o? o? Işte Bakayım bize göster nasıl yapıyor kızım? Ne yapıyor? Altyazı M.K.